Yeni dönem nasıl eklenir? Firmamıza yeni bir dönem eklemek için diğer ana sayfası üzerinde bulunan arama kutusundan ya da F10 tuşu ile arama menüsüne gelerek firma yazmalıyız. Açılan firma listesi ekranımızda sunucumuza kayıtla tüm firmaları görüntüleriz. Yeni bir dönem eklemek istediğimiz firmamızı seçip değiştirelim. Firma detayı sayfamızın sağ köşesinde dönem bilgileri bulunmaktadır. Bu listede daha önce firmamıza eklediğimiz dönem bilgileri yer almaktadır. Yeni bir dönem eklemek için dönem başlangıç tarihi ve bitiş tarihlerini seçmeliyiz. Firmaya giriş yaparken eklediğimiz dönemin ön tanımlı olarak gelmesini istiyorsak ilgili alanı işaretlememiz gerekmektedir. Dönem bilgilerinde diğer seçeneğinden daha önceden eklediğimiz bir dönemi silebiliriz veya Dönemi ön tanımlı yapabiliriz, dönemi arşivleyip geri alabiliriz. Eklediğimiz dönemi firma kartımıza kaydedelim. Dönem değiştirmek için sağ alt köşede bulunan bulut işaretine tıkladığımızda, ilgili firmamıza giriş yaparken ön tanımlı olarak gelen tarihi görüntüleyebiliriz.